Selamlar arkadaşlar, ben Murat. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Uh, Mid'de Syndra oynuyorum. Karşımda Kyle var. Uh, geçen oyunumda Zed oynamıştım. Uh, ve karşımda Syndra vardı. Ben de Syndra videosu, videosu da çekmek istedim. Şu an serilerdeyiz. Uh, bu arada Retail videosunu sağ üstte göreceksiniz birazdan. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Yanımda Cem var. Uh, Cem Leon oynuyor. Selamlar Cem, hoş geldin. Oynayandı dedim Şeye kadar bekle. Adam Malzahar ADC aldığını görünce support lebilen kaldı bence. Sıkıntı yok. Benim e becerimi attığım zaman otomatik oyunun kalktığını kırılıyor. Yani Q becerime kalkanı kalmıyor. Bak, heilem bitti. Paximet de başlamış. Sandron'un topları çok güzel dönmüyor mu ya? 다음 adam. Buraya gölerek Bu oluyor? Benden niye yardım istiyorsan anlamış değilim. <gülüyor> <gülüyor> bütün potlarını bastı. Sözümü düşündü. Nasıl bir damage ya? yardım etmek lazım. Sıkıştık giriyor. Tam ben de çıktım. Oğlum bu adamın hareket hızı nasıl bu kadar? Ne <gülüyor> olmuş Kyle tp attı. Arkadaşlar ilk olarak Q max diyeceğiz. Bu arada rünleri görmek isteyen arkadaşlar için tekrar göstereceğim sol altta. Şunu alayım bir tane şunu alayım. Değenim hemen geri gideceğim. Kyle sandra işleşmesini ilk kez oynuyorum bu arada. Yenilendikten sonra Kyle. Rünleri sol altta görebilirsiniz. Kyle'ın orada ölmesinin sebebi Arkadaş oyun başında kadar bana, hani bana vurabileceğini zannetti. Hani onda ben hayal falan da olmadığını bildiğim için W'sunu da harcamıştı. O yüzden üzerine gidip free bir kill aldım. Aa, demecim ömüydü. 9'dan sonra ona dikkat et. üzerine gittim. Damage'imin yeteceğini biliyordum. Farmı itebildiğim kadar ittim arkadaşlar. Hemen base atacağım. Kaçırabildiği kadar minion kaçırmasını isterim çünkü. <gülüyor> Solo kill aldık. Güzel oldu. adam bir kere geri düşürmüşken Hani hiç şey yapmayın. Vurabildiğiniz kadar vurun. Kazik Kha'Zix mesela şuan bunun farmlarını çalıyor. Benim için çok iyi. Adam e, Lane'de iyice geri düşecek. XP anlamında. Her şurada kalırsa lane çok güzel olacak. Tamam, çok güzel yerde kaldı mesela. Burada skill harcamayacağım. adamı minyon'a yaklaştırmamak beyler. W'sunu attı. Bizim toplayım güzel kitti ya. ...vurmaya çalışıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Adamın her şeyini aldık beyler. Beyler görüyorsunuz, Syndra oynuyorsanız adamı sürekli darlayacaksınız. Adamı 5 saniye bile müsaade etmiyorum. Minyon almasına bile müsaade etmiyorum. Sürekli kafasına vurmaya çalışıyorum sürekli. Bakın oyuna exp'te geri kaldı mesela. Yine bir sürü minyon kaçırdı adam gördünüz mü? O da adam Peximet'le başladığı halde bakın. Peximet'le başladığı halde sürekli minyon kaybediyor. Ultisini attı ya bu arada. Aslında genk katarsa Çok free kill de. Hacı Kyle size döndü galiba. Buna <gülüyor> Şu an level atladık. Ama ben Kaylay'ın aleyinde bırakmayacağım. Şu an benim jungle'ımın bana görüş alması lazım. Fakat adam hiç oralı bile değil. Gördüğünüz gibi. Vurduğum demacı gördünüz mü? Tek W yla. Pardon tek Q yla. Genk yedim büyük ihtimalle. <Gülüyor> Hareketi gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü beyler? O hareketi nasıl yaptım biliyor musunuz? Kendine kalkan basmasını engellemek... Aaaa telefonumu sessizdenmeyi unutmuşum. Adamın kendine kalkan basmasını engellemek için ultimi bastığım anda E bastım ve kendine kalkan basamadı. Yani kendi ultisini basamadı. O yüzden öldü. On numara beş yıldız oynadık. Teleport attı yine. Botun almış. Çıkması lazım 10 level olduk oğlum Twitch lan. Ultisini bana attı ya. Mazar ulti bana attı maalesef. Ben kötü flashladım ya. W'sine geri dönünce çok açıkta kaldım. Ölme sebebim orada flashlamamdı ya. Maalesef. Aslında bir item çıksam fena olmaz ya. Çıksam bunu. Ya bunu çıkacağım tamam. L'ne e döndüğümde biraz AP biraz daha yüksek AP ile dönmek için çıktım o itemı. Direkt aslında L'ü beni bitirebilirdim. 1200 gold daha bekleseydim fakat gerek yok zaten. Bir dahaki base attığımda bitirmiş olarak döneceğim. Şimdi adamı biraz daha darlamaya çalışacağım. L'ne gider gitmez. Orada farmları kaçırmamam lazım. Adam sanırım kendini beyikletiyor onlara. Mid'dan free kule var şu an. Giden oyunu geri çevirdik ya resmen. Adama ne hasar vurduk Oo. Adam Adam Vefat oldu yine Adam Oğlum çatı uçacak lan Hacı benim araya daha yeni yıkadım ya Yağmur yağsın da böyle fırtına çıkmasın anladın mı Evet Hırtına felaket şu an dışarıda. <gülüyor> Rüzgar çok kötü ya. Karşımdaki adamın nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Bizim adam herhalde tank çıktı o yüzden ölmüyor. Ya ninja tabi falan çıkmış. Tam kestiler. Geçim <gülüyor> oldu. Bu niye hepsi burada çiko? Onları soğuyabilir misal? <gülüyor> Bir sağlam burada kafalarım. Ondan flash yok orada karşımdaki adam. Oğlum adamlar... Hadi mid, mid, mid tutmaya çalışın sen de tutabilirsiniz. Ben geçiyorum. Oo, free kill. Free kill. Ben burada base atacağım. Solayı Free'den kesin ben de. Şunu satacağım. Şundan alacağım bir tane. Arkadaşlar saydra mobil bir karakter değil. Biraz mobilleştirmek amaçlı. Ee, biraz hareket hızı veren eşyalar çıkıyorum mesela bunun gibi e, ya da ne bileyim işte mesela zonya gibi itemlar. signor çıkmanız gerek çünkü signor zaten arkazik spotta signor çünkü her türlü zaten tek atan bir şampiyon kesti lan yapabilecek ne giriyor. yapabilecek çok bir şey var Ben gelmem oraya. Bu mağazaları ben tekrar miyim ya? Yardım edylesene. Pazar ultisini yakalamayayım diye oynarken ölüyorduk ya. Şaka gibi yemin ediyorum. şaka gibi. Adamın ultisinden korktuğum için ölüyordum biliyor musun? Adamdan 3 level fazla olmama rağmen sırf ultisinden korktuğum için ölüyordum. Topla yeni durdurması lazım. Bizim gidiyor adam zaten oraya. Gitmiyormuş galiba. 10 gold daha bekleyeceğim. Hadi sen bence adetciyi çok fazla bırakma. Benim karşımdaki adam tilt oldu. Free kill. Şuraki... <gülüyor> Benim karşımdaki adam tilt oldu biliyor musun? Adamı öyle bir ezdim ki. Evet bizim karşımızdakiler de oldu işte. Ayrıca sınırlar. Orada zaten bota gelmiyorlar. Orada seninle gireceğim. ultu harcamak istemedim ya. Adamı direkt kurtardım. Aha burada. <gülüyor> Gördün mü? Stan'ı bir koydum. <gülüyor> Adam öldüğünü bile görmedi. Adam öldüğünü görmedi farkettin mi? Ultiyi yiyince kafasına. Görmedim. Ben öldü. Güzel. Bakayım. Adamlar neredeler lan? Burada. Bende mana yok ya. O ne lan kazix Yardım et Kazik arkadan. Ben burada base atıyorum. Mana çıkayım. Bu idran çıkamıyor adamlarda. Yok. Neyse o zaman ya. Tamam neyse tamam bunu çıkayım hadi. Daha sonra da balon çıkarım. Aslında rabadan çıkmam lazım da. Neyse. Aa, bu da kendince kasmaya çalışıyor. <gülüyor> Şu botlama bir kere daha atayım da. <gülüyor> Bana kimse gelmedi yardım etmek için. <gülüyor> Hacı midten ittirmemizin şu an hiçbir manası yok ki, bottan ittirmemiz lazım. Ben bir şey yapmıyorum ki, ben yanlarınızı duruyorum sadece şu bot. Oğlum, Kazex arkamdan dolandı ya. Kazex'e sadece ultiyle az daha tek atıyordun bu arada. Şu adama yardım edin. Ben ultiyle tek attım. Arkaya niye yardım etmediniz kimse? O takım arkadaşların beni sattığı için öldüm ya resmen O da öldü ben... Orada atlayıp arkaya bakamadım Leona'yım EBC'li silahlarımın içine girdin mi? Durmak yok yolda, ya o devam Zon yapışıksam ya Kazix Sen bir zonaya çıkayım Gideyim ben bulumu da alayım İki saniye kalmış. Oradan da Baron keselim. <gülüyor> Hacı bak, adamlara adamların aklına uyma. Ben gidiyorum orada bota. Adamları hala adamları takip ediyoruz. Zaten adamlar. Çıkacağım. Benim işim çoğunluk korumak. This is what it is. Çok atıyorum. Bir direk flashlamadım, flashım vardı. Onu bekliyorum daha atmanım. <gülüyor> ben base atıp geleyim. Base atacağım. <gülüyor> Haydi bir daha kesin. Baron'a başlayın. Başlayın, kesersiniz. Orada... Ben geldim zaten. Ultim bile boşa gitti lan. Hadi yakalayacağım lan seni. Bu kadar! Oldu. Gege. Tıra. Arkadaşlar izlenin için teşekkür ederim. Ee, eğer video hoşunuza gidiyorsa benim yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve lanasarlara da göstereceğim son bir. Sonra kapatacağım videoyu. Çiko söylemek istediğim bir şey var mı? Herkes izlediği için teşekkürler. Uğret'in dediği gibi yorum atıp beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Kanalı destek iyi olur şu anda. En çok asarı biz verememişiz. Fiora vermiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.